Ha? Oyuna mı giriyorsun? Ben oyuna girmek istememiştim. Hmm. Neyse. Ben Scientist Ne anlama geliyor abi Scientist. Ha. Ne? Ne yapacağımı bilmiyordum, ne oldu? <gülüyor> Etrafta falan dolaşıyordum sadece. <gülüyor> ee, ameliyim mi? Bu. Evet, Bilmem ne dur, ameliyim ben miyim? Ben neyim? Ben, silik payım, tamam. Mm. Ah, bu ne? Creep. Eee <Gülüyor> ay. Eee. Aw king. Aw ne koytular. Tamam. Şimdi düzgünce oynayacağız. Bu denemeydi. Nasıl efendis? Bilmiyorum ki. Ha. Tamam. Hah dur görevlerime bakayım ben. Aa, şurada bir görevim var. Ne? Evet. Pamukmayi pişir. Do do do Fazlı <gülüyor> level sistemi mi var? No!